Bu sefer bu sefer çok şenlikli bir seçim olacak. Çok. Çünkü bu sefer FETÖ'cüler Millet İttifakı'nı destekliyor. Her gün her gün her gün bir sahte belge yok Beykoz ilçe başkanlığı bize imza vermiş AKP'nin yok Otobüs kaldırmışlar. Yok. Eşimin 10 milyon dolarlık lüks jipi varmış. En sonunda en sonunda da Muharrem Bolu basın açıklaması valilik tarafından iptal edilmiştir diye belge yayınladılar. Sonra da sonra da Valilik ne yapsın? Yok böyle bir şey diye açıklama yaptı. Bu sefer de bak valilik bunu destekliyor diye yazdılar. Yani ben bu FETÖ'cülerin sahtekarlığını, bu FETÖ'cülerin düzmece delillerini biliyorum da benim eski arkadaşlarımın bunları paylaşmasına üzülüyorum. Buna üzülüyorum. Değerli dostlarım, bugün burada Köroğlu heykelinin önünde başlamamızın bir nedeni var. O şu, bu ülkedeki ağalara, beylere, <gülüyor> Bolu beylerine, fakire, fukaraya zulmedenlere, Köroğlu gibi döne döne, vuruşa vuruşa, çarpışa çarpışa, Göz Göğüs göğüse mücadele edeceğiz. Ben Bir de bu tarafa yapayım. Bir de bu tarafa. O jipi O on milyon dolarlık jipi Bulurlarsa hediye edecek misin Hülkanım? Senin on milyon dolarlık jipi bulurlarsa bulana hediye edecek misin? Bedava veriyor bulurlarsa Gelsinler jip Şimdi Dolar on lira olacak dediğimde Bana güldüler Dolar 20 lira oldu. Deprem beka meselesidir dediğimde beni dinlemediler. 3 Mart'ta siyasi deprem olacak dedim dinlemediler. Yarın ayın kaçı? 10 Nisan'da bir şeyler olacak dedim biliyor musunuz? Ne olacak? Siyasi deprem. Şu CHP listelerini görünce Dudaklarınız uçuklayacak. Kalbiniz sızlayacak. Yüreğiniz daralacak. Utanacaksınız, utanacaksınız. Bu akşam saat 17'de CHP listelerini gördüğünüzde Muharrem İnce'nin ne kadar haklı olduğunu göreceksiniz. Ne kadar haklı olduğunu. Şimdilik şimdi bir şey konuşmayacağım yarın konuşacağım onu yarın. Ben şimdi Bolu'dan sesleniyorum. Memleket Partisi'ne kimleri davet ediyorum? Kafası bozuk olanları davet ediyorum. Canı sıkılanları davet ediyorum. Gelecekten kaygı duyanları davet ediyorum. Umudunu yitirenleri davet ediyorum. Trafikte morali bozulanları davet ediyorum. Çocuğuna harçlık veremeyenleri davet ediyorum. İktidardan bukanları, muhalefete kızanları davet ediyorum. Umut arayanları, özgürlük isteyenleri, kirasını ödeyemeyenleri, siftahsız dükkan kapatanları, maaşıyla geçinemeyen Emeklileri davet ediyorum. Daha da önemlisi, ben bunca yıllık siyasetçiyim. Sayısız meydanlarda oldum. İlk kez, ilk kez bu kadar genç görüyorum, ilk kez bu kadar. Bu, ülkeni, bu ülkenin kaderini değiştireceğiz gençlerle. Buna inanıyorum. Siz bir tanesiniz. Benim memleketimin güzel evlatları, güzel kız çocuklarım benim, güzel delikanlılar. Hep beraber yapacağız bunu. 21 yıllık bir iktidar var. 21 yılın sonunda hiçbir sorunumuzu çözemedi. Ekonomiyi düzeltemedi. Sokaklar Suriyeli dolu. Tarım bitti, eğitim çöktü. Milli eğitim milli eğitim mahvoldu. Merkez Bankası'nın rezervleri tükendi. Her yanımız borç. Biber oldu 30 lira, biber oldu 100 lira. Soğan oldu 30 lira. Yargıyı, yargıyı muhalefetle birlikte mahvettiler. İsrafta rekor kırdı. Yazlık sarayları, kışlık sarayları oldu. Türkiye'yi kutuplaştırdı. Liyakatı bitirdi. Eğitim sistemini yok etti. Basını susturdu. Gazeteciler parti sözcüsü oldu. Kimse konuşamaz oldu. Depremle ilgili hazırlıkları geç yaptı. Ormanlarımız cayır cayır yanarken o lüks uçaklarıyla gezdi. Yolsuzluk, yolsuzluk, yoksulluk yasaklara yüzsüzlüğü ekledi. Şeffaflığı hesap vermeyi yok etti. Kibiri o kadar büyük ki devleti kendini zannetti. Ben gidersem devlet yıkılır dedi. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlebet payidar kalacağını düşüremedi. Kendisine karşı çıkan herkese terörist dedi. Ona selam veren herkes zenginleşti. Üniversiteleri binadan ibaret zannetti, bilimin önemini kavrayamadı. Cumhuriyetimizin kurucularına saygısızlık etti sınırlarımızı kevgire döndürdü Eğer 14 Mayıs akşamı bu kardeşinize yetki verirseniz bakın neler yapacağım onu anlatayım hemen hemen Esat'la masaya oturacağım Şama büyük elçi Uluslararası güvence vererek Suriyelileri güle güle memleketlerine göndereceğim. 2 2 Sizin evlatlarınız benim de evlatlarım. Bu memleketin bütün çocukları öğretmen Muharrem İnce'nin evladıdır. Bu ülkede tarımı ayağa kaldıracağım. Çocuklarınıza ucuz et yedireceğim, ucuz süt içireceğim, yumurta yedireceğim, peynir yedireceğim, balık yedireceğim. Çocuklarınız düzgün beslenecekler. Bunu unutmayın. İkincisi ikincisi Çocuklarınızı iyi okullarda okutacağım. En iyi okul, en yakın okuldur. Devlet okullarının niteliğini arttıracağım. Özel okullara para vermek zorunda kalmayacaksınız. Bunu yapacağım. Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçildiğimde, pazartesi günü, hemen salı günü, Yabancıya konut satışını yasaklayacağım. Geçen sene 100.000 bin konut satıldı yabancıya. Bunu yasaklayacağım. Çünkü yabancıya konut satışını yasaklamazsam kiralar daha da yükselecek. Kiraları düşürmenin yollarından birisi budur. Bunu yapacağım. Sonra... Çocuklarınız üniversiteye gittiğinde sizin çocuklarınızı tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. Bu ülkenin bu ülkenin bütün öğrencileri iki kişilik odalarda kalacak. Net söz. Söz. Sonra bu çocuklarınıza iş bulacağım, iş. İyi beslenecekler, iyi okullarda okuyacaklar, tarikatlara teslim olmayacaklar ve onlara iş bulacağım. Araç fiyatları, otomobiller çok pahalı. Bakın size söz bir kararnameyle, Türkiye'de üretilen araçların, ÖTV'si, aracın fiyatının yüzde ellisini geçemeyecek. Bunu da böyle çözeceğiz. Türkiye'nin milli gelirinin yüzde ikisini tarımı desteklemeye ayıracağım. Öğretmenlere sesleniyorum. Eylül ayına kadar, 14 Mayıs'tan Eylül ayına okullar açılana kadar... Yüz bin yeni öğretmen atayacağım. Söz. <gülüyor> Doktorlara sesleniyorum. Hekimlere sesleniyorum. Benim güzel evlatlarım. Sakın ha yurt dışına gitmek yok. Siz o Çankaya'daki saraydakine bakmayın. Aman çocuklar bak yaşlanıyoruz bizi. Kim tedavi edecek? Sakın ha yurt dışına gitmek yok. Siz bizim göz beybi'ymişsiniz. Bütün doktorlara sesleniyorum. Türkiye'ye geri gelin. Ben Cumhurbaşkanı seçildiğimde size söz, size söz, rektörleri ben atamayacağım. Rektörleri üniversite bileşenleri seçecek. Söz. Üniversite öğrencileri. Burslarınızı söylüyorum. Burslarınız asgari ücretin yarısı olacak, yarısı. Bu arkadaş sarayı çok seviyor ya sarayı. Yazlığı ayrı, kışlığı ayrı. İstanbul'dakiler ayrı. Bakın buradan sesleniyorum. Marmaris'te, Okluk Koyun'da bir saray yaptırdı ya kendine. Türk milletine sözümdür. Allah nasip eder. Millet de beni seçerse Marmaris'teki yazlık sarayı engelli çocuklara tahsis edeceğim. Bu ülkede her yıl 1,2 milyon çocuk doğuyor. O kadar çocuk okula başlıyor demektir aynı zamanda. Bunların Yüzde biri üstün zekalıdır. Yani 12 bin her yıl 12 bin üstün zekalı çocuğumuz var. Bu çocukların 10 bini ziyan oluyor. Ya okuyamıyor ya yurt dışına gidiyor. Ben bu 12 bin üstün zekalı çocuğu öğretmen cumhurbaşkanı olarak ziyan etmeyeceğim, etmeyeceğim, etmeyeceğim. Devlete olan güveni yeniden kuracağım. TÜİK'e, Merkez Bankası'na, ÖSYM'ye herkes devlete yeniden güvenecek. Yargıya liyakatı getireceğim. İşinin ehli insanları atayacağım. Türkiye'yi 300 akıllı insanla yöneteceğim. Başörtüsüne, mini eteğine bakmadan, Türklüğüyle Kürtlüğüyle Aleviliğiyle, sünniliğiyle ilgilenmeden, sağcı solcu demeden sadece ehliyetli mi değil mi? Ehil mi değil mi? Buna bakarak. Türkiye'de marka üreten, marka üreten gençler, tasarım yapan gençler, bütçemizin yüzde beşini ARGE çalışmalarına ayıracağım, ARGE'ye. Öncelikli sektörlerimiz tarım, tarıma dayalı sanayi, turizm, tekstil, moda, film endüstrisi. Bunları destekleyeceğim. Türkiye'de 5 yıldızlı demokrasi olmadan 5 yıldızlı turizm olmaz. 100 milyon turist, 100 milyar dolar gelir diyorsak önce demokrasimizi düzelteceğiz. Demokrasi 5 yıldızlı olmadan Turizm beş yıldızlı olmaz. Üç A ile yöneteceğim Türkiye'yi. Üç A. Akıl, adalet, ahlak. Üç B ile yöneteceğim. Üç B. Üç B. Önce barışacağız. Sonra büyüyeceğiz. Ve bölüşeceğiz. Adil bölüşeceğiz. 3 yöneteceğim 3'e. Huzur, hukuk, hakkaniyet. Bu ülkede eğer eğer bir öğrenci yurdunda, bir tarikat yurdunda bir çocuğumuz tacize uğrarsa, tecavüze uğrarsa o yurdu yerle bir edeceğim. teknoloji muharemince bilimlemeye bilim demeye devam edecek. Nanoteknoloji kuantum, uzay madenciliği, nitelikli eğitim, yüksek teknoloji, yapay zeka, iklim değişikliği dijitalleşme ve füzyon demeye devam edeceğim. Füzyon füzyon füzyon o meydanlarda kek desin Öbürü de meydanlarda Konya'yı vilayet ülke yapsın. Önemli değil. Ben bilim demeye devam edeceğim, bilim. Hukuk demeye devam edeceğim. Gelecek demeye devam edeceğim. Onlar toplanmışlar hepsi beraber. Bir tarafta 17 parti. Öbür tarafta alayı. Ben tek başıma, bir otobüs, bir telefon. Bizim ittifakımız, bizim ittifakımız milletle, bizim ittifakımız kadınlarla, bizim ittifakımız gençlerle, bizim ittifakımız çiftçilerle, esnafla, emeklilerle, bizim ittifakımız. Helal lokma yiyenlerle, bizim, et, bizim ittifakımız yolda bulduğu ekmek parçasını öpüp kenara koyanlarla, bizim ittifakımız yetimin başını okşayanlarla, iyi insanlarla ittifakımız. tek adama tek adama karşı mıyız evet. tek adama karşı evet. tek adama karşı evet. tek adaya karşı mıyız evet. tek adaya karşı mıyız evet. tek adaya karşı mıyız evet. evet. ne tek adam ne tek aday adam gibi adam aday Bu kardeşiniz, bu kardeşiniz 35 gün sonra bu meydanları ne hale getirecek herkes bir daha düşünsün. Bir daha düşünsün. Şimdiden başladılar. Kaybedersek diyor. Eee sorumlusu Muharrem İnce'ymiş. dur, cevabım var. Bak cevabım var. 17 parti bir araya gelecek. E 11 de büyük şehir bir araya gelecek. E gazeteler var, televizyonlar var. Trilyonlarca lira hazine yardımı var. Belediyeler var. Firari FETÖ'cüler var. troller var. Ya siz siz utanmıyor musunuz? Bu kadar imkan, bu kadar para, bu kadar hazine, bu kadar belediye, bir telefon, bir 2006 model araba, bir Muharrem İnce ve Gönüllüler, utanmıyor musunuz siz? Türkiye'nin Türkiye'nin bir iktidar sorunu var. Doğru. Bu iktidar gitmeli. Ama Türkiye'nin muhalefet sorunu da var. Bu muhalefet gitmeden bu iktidar gitmez. Sistemi anlatayım size. Sistem şu. Sistem şu. Önce önce kazanacak aday dediler. Sen kazanamazsın dediler Kılıçdaroğlu'na. Sen değilsin. Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş. Sonra Allem olduk, Allem oldu. Kılıçdaroğlu aday oldu. Anlaştılar peki. Bakın anlatayım. Anlaştılar aday oldu. Davutoğlu sordu. Dedi ki ey Kılıçdaroğlu seni kabul ederim ama bana ne vereceksin? Beni kabul et. Sen de Cumhurbaşkanı yardımcısı ol. Sana bakanlık vereyim, milletvekilliği vereyim. Girdi topa temel. Dedi ki ey Kılıçdaroğlu, bana ne vereceksin? Sana da Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık, milletvekilliği. Girdi topa babacan. Bana ne vereceksin? Sana da Cumhurbaşkanı yardımcılığı, Bakanlık milletvekilliği. Girdi topa Gültekin Uysal. Sana da Cumhurbaşkanı yardımcılığı. Verdim. verdim gitti. Meral Hanım kalktı masadan. Masaya geri döndürmek için bir formül lazım. Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş. Size de verdik Cumhurbaşkanı yardımcılığı. Bu da tamam. Yeter ki beni aday yapın. Şimdi milletvekilliği dağıtıyorlar bugün. Evlere şenlik, evlere. Hayatı boyunca, hayatı boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'ne küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde. O bana kızıp, bana kızıp hain diyenler var ya, aynaya bir bakın hainleri görürsünüz. Bu kaçak FETÖ'cülere Bolu'dan bir selam gönderiyorum. Memleket Partisi'ne ve Muharrem İnce'ye oy vermeyeceğiz diyorsunuz. Teşekkürler. Sizden zaten oy isteyen yok ki. Ben namuslu insanların oyunu istiyorum. Ben meclisi bombalayanların oyunu istemiyorum. Ben Türk ordusunun generallerine kumpas kuranların oyunu istemiyorum. Ben kendime ve memleket partisine, bize, hepimize, bu insanlara iftira atanlara, sahte belge düzenleyenlerden o istemiyorum. Ama bu milletvekili adaylıklarında falan ilk kez partimizin kasasında para oldu. İlk kez ısınabiliyoruz. Kaloriferleri yaktık ilk kez. Allah'tan adaylar var. Onar bin lira yatırdılar. Valla kemiklerimiz ilk kez ısındır. Yurt dışındaki kaçak FETÖ'cülere sesleniyorum. Her gün bana iftira atıyorsunuz. Her gün. Ben size diyorum ki uçak bileti göndereyim size. Gelin oy kullanmayı olur mu? Uçak biletiniz memleket partisinden. Oy kullanmaya gelin. Aklınıza şöyle bir soru geliyor mu? Otel parası ne olacak diye. Ya cezaevi bedava zaten. Orası bedava. Hadi gelin. Hadi. FETÖ'cüler. Her gün bana iftira atıyorsunuz. Biletiniz benden. Namusluysanız, yürekliyseniz. Bu memleketi seviyorsanız biletler benden yatak devletten. Şimdi. Bana, bana ve memleket partisine bütün arkadaşlarıma her taraftan ateş ediyorlar. Bir bakıyorum bir hesaba hesap PKK'lı. PKK'lı bırakıyor saldırıyı FETÖ'cü başlıyor. FETÖ'cü bırakıyor Hizbullahçı başlıyor. Her taraftan ateş ediyorlar. Işte bir yanda sarayın muhafızları bir yanda plaza muhafızları. İşte ben de karoğlu gibi döne döne, vuruşa vuruşa çarpışa çarpışa mücadele edeceğim onlarla. Biz biz karoğlu gibi direneceğiz. Zulme boyun eğmeyeceğiz. Haksızlığa uğrasak da susmayacağız. İftira alsalar da Boyun eğmeyeceğiz. Ben bunlara boyun eğmeyeceğim. Türkiye'yi bunlara diz çöktürmeyeceğim. Söz. Size diyorum ki girin koluma, düşün peşime. Ne cumhur ne millet, tek yol memleket. Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan. Bir daha söylüyoruz. Ne Cumhur ne Millet. Ne Cumhur ne Millet. Ne Cumhur ne Millet. Ne, ne, ne, ne, ne sağdan ne soldan. 맞아, ne sağdan ne soldan. 맞아, ne sağdan ne soldan. 맞아, helal olsun size helal olsun. Bunlar gitmeli. Bunlar gidecek. Bunları göndereceğiz. Ama er bununla olmaz. Erdoğan'la olmaz. Bu yorgun. Bu aklı yitirdi. Ortak akıldan uzak. Ama Erdoğan'ın eskileriyle de olmaz. Erdoğan'la olmaz. Davutoğlu'yla Babacan'la da olmaz. Olmaz. Ya dördünün oyunu toplasan bir milletvekili çıkaramaz. Dördünün oyunu topla, bir milletvekili çıkaramaz. Sırf Kılıçdaroğlu'nu aday yapsınlar diye ulüfe dağıtıyor. Ver babam ver. Ver babam ver. Fransa'da, Fransa'da iki yarışan parti vardı. Kenardan biri geldi, partisi de yok ikisini birden darmadağın etti. Şimdi bu yanda Hizbullahçılar, öbür yanda PKK'lar, FETÖ'cüler yarıp geçeceğiz ortadan. Yarıp geçeceğiz. Yarıp geçeceğiz. Burada hiç kuşkunuz olmasın. Bakın fabrikalarının bacalarını tüttüreceğiz. Tarhalarından bereket fışkırtacağız. Köroğlu gibi aykıracağız, köroğluyum, kayaları yararım, halkın kılıcıyım, hakkı ararım, şahtan padişatan hesap sorarım, uykudan uyanan katılsın bana diyor. Biz daha biz daha yeni başladık. Yeni başladık. Bir ay öncesine kadar partimizin oyunu bir iki gösterenler bugün dokuz on gösteriyor. Beri de on beş gösteriyor. Bakın size söyleyeyim. On dört Mayıs günü Cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz. On dört Mayıs günü ikinci tura yarışacak iki kişiyi seçeceğiz. Ikinci tura bu kardeşiniz kalırsa yüzde cumhurbaşkanı olurum. Ikinci tura Erdoğan'la Kılıçdaroğlu kalırsa korkarım ki Erdoğan seçimi olur. Ben Erdoğan'ın gitmesini istiyorum. Onu göndermek istiyorum. Hata yapmayın. Bu seçim birinci tur seçimi değil ikinci tur seçimi. Bazıları diyor ki Memleket Partisi baraja takılırsa ne olur? Güzel soru. Bunu soranlara bir biz barajı geçiyoruz. Ama böyle bir kaygınız varsa 2011'de CHP'lilerin bir kısmı MHP baraja takılmasın diye MHP'ye oy verdi. 2015'te HDP baraja takılmasın diye CHP'liler gitti HDP'ye oy verdi. Yok bari kendilerince taktik uyguladılar. Şimdi ben sesleniyorum. Eğer bizim baraj kaygımız varsa e, gelin Memleket Partisi'ne oy verin. Bu kadar ne var ki bunda? 2018 4 Mayıs'ta aday olduğumda benim oyum yüzde 20 idi. 30.64 ile tamamladım. 11 puan kattım üstüne. Bu sefer üstüne 15 puan katacağım 30'u geçeceğim birinci turda, ikinci turda 65'le alacağım seçimi. Bugün, bugün ısınma turu bu. Bugün ısınma turu. Daha nicelerini yapacağız bunların. Yeni başladık daha, yeni. Ne sağdan, ne soldan. Ne sağdan. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Yolumuz açık olsun. Yolumuz aydınlık olsun. Ayağınıza taş değmesin. Hepinize çok teşekkür ederim.